Merhaba arkadaşlar ben Kenan, bildiğiniz üzere terör devleti İsrail Kudüs'te ediyor. Müslümanların ilk mescidi olan Mescid-i Aksa'yı patlayıcı maddelere maruz bırakıyor. Bu kısma kadar hepimiz enfikiriz, hepimiz Mescid-i yanarken bunu coşkularla kutlayan Siyonistleri gördük, hepimiz Müslümanlara iftira atmak için tişörtlerini yırtanları gördük, hepimiz Müslümanların üzerine sürülen araçları gördük. Ama belli ki göremediğimiz bir husus var. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin bu olay karşısında hangi tavırları sergilemesi gerektiği. Sosyal medyadan gördüm ki halkımızın bir kesimi körü körüne kahrolsun İsrail diyor, bir kesimi ise körü körüne Filistinliler Türk düşmanıydı diyor. Öncelikle tarihte barış içinde yaşadığı Osmanlı'yı arkasından vuran, Türk askerlerinin hakkında şiir yazdığı halk Filistin halkıdır. Ki zaten resmi Filistin bayrağı Osmanlı'ya isyanı sembolize eden İngiliz tasarımı bir paçavradır. Ayrıca Filistinli örgütler PKK ve asalı gibi terör örgütleriyle bir araya gelip Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermeye çalışmıştır. Hatta Ermenilerin Karabağ soykırımına bile çanak tutmuştur Filistin halkı. Yani bu anlattıklarımın alt metni, özetleri evet Filistin halkının çoğunluğu Türk düşmanı hainlerden oluşur. Peki İsrail ne arkadaşlar? İsrail çok mu farklı? Türk düşmanı değil de Türk dostu mu onlar? Hayır değil, inanın değil. Siyonizmin en büyük gayelerinden bir tanesi de Türk düşmanlığıdır. Siyonizm içinde Türk düşmanlığını barındırır. Siyonistlerin en büyük gayelerinden bir tanesi olan Büyük İsrail projesinde bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin doğu illeri işgal da, işgal altına alınmıştır söylediklerimin özeti sosyal medyada kahrolsun İsrail kahrolsun Filistin gibi söylemlerde bulunmak tam anlamıyla yanlıştır Peki ne yapmamız lazım bu zulme nasıl dur dememiz lazım kendimizi geliştirmemiz lazım arkadaşlar kendimizi ülkemizi geliştirmemiz lazım terör devleti dediğimiz İsrail'in bugün on binlerce markası şirketi fabrikası var onlarca bankası var güçlü bir savunma sanayisi var. Dünyanın dört bir yanında lobisi var. Bizim neyimiz var? Biz Avrupa'nın en büyük tank paliyat fabrikasını sattık. Bizim bunu satmamamız lazım. Bizim bunları geliştirmemiz, daha da çoğaltmamız lazım. Biz Kanal İstanbul'a milyarlarca dolar harcamak yerine o milyarlarca dolarla girişimcileri destekleyip kendi markalaşmamıza gitmemiz lazım. Bugün İsrail'in 10 binlerce markası var. İsrail yarın öbür gün bir ambargo uygulasa. Emin olun yediğiniz nesle çikolatadan, mutfağınızda kullandığınız temizlik ürünlerine kadar hepsi %100-200-300 zamlanır. Biz kendimizi geliştirmeden ne Kudüs'teki üzülme bir dur diyebiliriz ne de Doğu Türkistan'daki üzülme. konuşuruz, anca lafta kalırız. Yarın öbür gün zulüm Devleti İsrail veya zulüm Devleti Çin bize bir ambargo uygulasa emin olun ülkemizin ekonomisi anında çöker işte durum böyleyken kahrolsun İsrail kahrolsun Çin demek yere önce kendimizi geliştirmemiz lazım aksi takdirde çıkalım sabaha kadar İsrail'e lanet okuyalım çıkalım sabaha kadar kola içmeyin ambargo uygulayın diyelim elimizden ne gelir arkadaşlar Emin olun elimizden hiçbir şey gelmez. Elimizden bir şeylere gelmesi için ülkemizi güçlendirmemiz, muhassır medeniyetler seviyesine çıkartmamız gerekir. Umarım elimizden bir şeyler gelebileceği günleri hep beraber yakında göreceğiz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.